Bir gurbet kuşu gibi Sen çok uzaklara gondum Başkasını seven derken Seni çok seven ben oldum Bir gurbet kuşu gibi Sen çok uzaklara gondum Başkasını seven derken Seni çok seven ben oldum Kurbet gurbet dolaştım Sevgilim benden mi kaçtın Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın? Diyar diyar dolaştım, aman aman aman Sevgilim benden mi kaçtın? Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın Bir taş attın pencereye tık dedi Anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay Anası çıktı kızım evde yok dedim Vay Vay armut dalda kız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamam